Gençler selamlar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlarım. 11. sınıf, 1. dönem 2. yazılı hazırlık sorularıyla karşınızdayız. 1. yazılı hazırlık çalışmalarını hatırlıyorsunuzdur arkadaşlarım. 1. yazılılar umarım güzel geçmiştir, umarım başarılı olmuşsunuzdur. Umarım biz de burada bir işe yaramışızdır. Çorbada bir tuzumuz olmuştur arkadaşlarım. Şimdi ise 2. yazılı hazırlık sorularıyla karşınızdayız. Metin yayınları Gökhan Metin Hocam ve e, benim işbirliğimle sizlere güzel bir e, hazırlık çalışma soru, yazılı hazırlık çalışma soruları hazırladık arkadaşlarım. Peki e, neleri kapsıyor? Hocam 22 tane soru var. 22 tane soru. Bu soruları çözeceğiz burada. E, boş pdf'i, çözümlü pdf'i ikisini de sevgili arkadaşlarım açıklama kısmına linkini bıraktım. Tek tıkla indirebilirsin ücretsiz bir şekilde. Daha sonrasında ister, şimdi ben sana yapayım uyarılarımı, sen kafana göre takılabilirsin, sıkıntı yok. Ama daha sonrasında tavsiyemi de uyarsan daha başarılı olacağından eminim. Bak önce benim tavsiyemi söyleyeyim. Boş PDF indir, kendin çözmeye çalış. Daha sonrasında çözemediğin soruları YouTube'dan izle veya ikinci bir tavsiye, boş PDF'i çıkar, önüne koy. Daha sonrasında bilgisayarın, tabletin, telefonun karşısına geç, benle beraber çöz. Ben ber anlatayım, sen dinle, sen yaz. O şekilde de çalışabilirsin. Bu ikisi de tavsiye arkadaşlarım. Ee, şunu da yapabilirsin. Boş PDF çıkarırsın. Çözersin. Çözemediklerini çözümlü pdf'den öğrenebilirsin. Bu da bir ihtimal. Böyle de yapabilirsin. Ama dediğim gibi hani videolu anlatım her zaman daha iyi oluyor. Biliyorsunuz. Böyle canlı kanlı hoca karşımızda anlatıyor. Birebir özel ders tadında. Dolayısıyla daha iyi olacaktır diye ben buradan seni uyarayım. Ee, video çözümleri dinleme. Şimdi... Birinci dönem ikinci yazılı dedik arkadaşlarım peki yazılı formatında mı evet yazılı formatında arkadaşlar sorular ee, ve hani böyle biraz özene bözene hazırladık ee, yazılılarda karşınıza çıkabilecek sorular hani test mantığıyla karşınıza gelebilecek sorular değil de daha çok yazılı da karşınıza çıkabilecek sorulardan oluşuyor. Ki birinci yazılılardan sonra videonun altına gelen <gülüyor> yorumlarda da sevgili arkadaşlarım Hocam neredeyse aynı sorular çıktı diyen çok öğrenci vardı Dolayısıyla hani bunları da dinlerseniz yazılılarınızdan yüksek notlar alırsınız Yazılılardan alınacak yüksek notların sizler için ne kadar önemli olduğunu seneye çok daha net anlayacaksınız Belki şu an anlamayan arkadaşlarım vardır Aman yazılı işte geçer not alalım yeter diyen arkadaşlarım seneye bunun çok ceremesini çekecekler bunu da buradan belirteyim. Çünkü arkadaşlarım direkt e, YKS sınavının puanını etkiliyor arkadaşlarım. Burada oluşan yazılım notları. Dolayısıyla dikkatli olun. Söylediklerime kulak asın. Ve mutlaka bu yazılardan yüksek notlar almaya çalışın. Özellikle de böyle e, kredisi yüksek olan derslerden, ders saati yüksek olan derslerden yüksek puanlar almaya gayret gösterin sevgili arkadaşlarım. Evet, şimdi e, başlayalım isterseniz dersimize. Çünkü artık zaman geçmesin senin zaman kısıtlı ben biliyorum zaman geçmesin arkadaşlarım hadi hep beraber toplanın dersimize doğru gidelim şu uyarıyı da kapatalım arkadaşlarım dersimize geçiriz. Evet tekrardan hoş geldiniz. Dikkat ettiyseniz sahneyi falan da değiştirdik. Ee, sizlere gözünüze daha güzel görünmesi için, sizi yormaması için sevgili arkadaşlarım. Sahnemiz daha sade bir hal aldı. Ee, PDF'lerimiz aynı. PDF'ler zaten güzeldi. Şimdi arkadaşlarım ilk sorumuza bir bakalım. Trigonometri sorusudur kendileri. ABC üçgeninde. AB 2 birim, burası 3 birim, burası 4 birim. Şuradaki açının... Kosünüsü kaçtır diye soruluyor. Tabii bütün kenarları bildiğimiz için aklımıza ilk gelecek şey nedir arkadaşlar? Tabi ki kosinüs teoremi. Şimdi c'nin karşısında 2 var. 2'nin karesi 4 diyorsunuz. Eşittir. Bu c'nin sağındaki ve solundaki kenarların kareleri toplamı. Yani 9 artı 16 eksi 2 çarpı. Bunların çarpımı 3 çarpı 4 çarpı bir de kosinüs c açısı diyoruz. İşte arkadaşlarım burada tek bilinmeyen kos c olduğu için kos rahatlıkla bulabiliriz. Bakın 9 ile 16'yı topladığınız 25, karşı yattığınız eksi 21. Eşittir. Eksi 2 kere 4 8 yapar. 8 çarpı 3 çarpı kosinüs c dedik. Daha sonrasında gördüğünüz üzere ben şu eksileri götürebilirim. 3'e böldüm, 3'e böldüm. Buraya da 7 diyebilirim. Burada sadece 8 çarpı cos c kalmış. Hatta yazalım. 7 eşittir 8 çarpı kosinüs c. Daha sonrasında 8, her iki tarafı 8'e bölerseniz 7 bölü 8 eşittir. Kosünüs C olduğunu görürsünüz. Bizden zaten kosinus C istenmişti. Biz de kosünüs teoremiyle kosinus C'yi hesaplayabildik. Geçtim ikinci soruma. Bakın yine kosinüs teoremine benzer bir soru ki kosinüs teoremi olan bir soru. Şimdi ki ABC üçgeninde şurası 60 derece, şurası 2 birim, burası 2 kök 3, burası da X birim olarak verilmiş. Peki X kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi ben 60'ı biliyorum, karşısını biliyorum, sağındakini biliyorum ama solundakini bilmiyorum... 2 köküçün karesi 12 yapar arkadaşlar. Eşittir. 2'nin karesi 4 artı x'in karesi x kare. Eksi 2 çarpı 2 çarpı x çarpı. kosinüs 60. Kos 60 kaçtı? 1 bölü 2 idi. Şimdi gördüğünüz üzere şuradaki 2 ile ben şuradaki 2'yi götürdüm. Geriye sadece 12 eşittir. 4 artı x kare. Bakın eksi 2 çarpı x'ten eksi 2x kaldı. 12'yi sağ tarafa davet edersek. Biraz da düzenleyelim tabi azalan kuvvetlere göre. X kare 2x bakın 12 4'ün yanına gelirse ne olur? Eksi 8 olur ve karşısında sadece 0 kalmış olur bu ifadenin. Daha sonrasında ben bunu çarpanlarına ayırabilirim. Bak x'e x eksi 4'e artı 2 diye çarpanlarına ayırırsak x eşittir bir 4 gelir. Bir de x eşittir eksi 2 gelecektir. Şimdi x dediğimiz şey biliyorsunuz ki bir uzunluktu gençler. Bakın şurası. Hiç siz eksi 2 diye bir üçgen kenarı gördünüz mü? Tabii ki göremezsiniz. Çünkü uzunluk negatif olamaz. X'i sormuştu bize. Bakın x'imiz burada ortaya çıktı. x 4müş arkadaşlarım. Doğru cevabımız buydu. Üçüncü sorumuz. ABC bir üçgen. ABC açısı 30 derece. AB 4 birim. Burası 8 birim. Yukarıda verilenlere göre sinüs ACB. Yani şuranın arkadaşlarım sinüsü sorulmuş. Burada ise bir sinüs teoremi mevcut. Hemen diyorsunuz ki 4 bölü. Şu açının sinüsü, sinüs ACB. Daha sonrasında eşittir diyorsunuz, 8 bölü 8 bölü sinüs 30. Şimdi tabi doğal olarak e, burada 4 ile 8'i sadeleştirip şuraya 2 diyebilirsiniz ve böylelikle 1 bölü sinüs ACB eşittir diyorum. Bakın 2 bölü 1 bölü 2. Şu 1 bölü 2'dir, değil mi? 2 bölü 1 bölü 2 kaçtır? 4'tür. O halde sinüs ACB sorulmuştu bizden sinüs ACBd değerinin Biz 1/4 olması gerektiğini söyleyebiliriz Çünkü ters çevirip çarptığımız takdirde 4'e eşit olacaktır Sevgili arkadaşlarım sinüs ACB sorulmuştu cevap 1/4 Evet sol sütunu bitirdik geçtik sağ tarafa bir ABC üçgeninin a b ve c kenarları arasında C kare eşittir a kare artı b kare AB eşitliği olduğuna göre ACB açısının ölçüsü sorulmuş şimdi rastgele bir üçgen çizelim arkadaşlar bu üçgende şuraya A diyelim, buraya B diyelim, buraya da C diyelim. A'nın karşısına a, B'nin karşısına b ve C'nin karşısına c diyelim. Şimdi burada e, sevgili arkadaşlarım, ACB açısının ölçüsü sorulmuş ya. Bakın şuranın ölçüsü sorulmuş. Şimdi ben o zaman buna göre bir kosinüs teoremi uygulayayım. Kosinüs teoremi uygulayalım. Hadi. Karşısındaki c kare eşittir a kare artı b kare yazıyorum. a kare artı b kare eksi 2 çarpı a çarpı b çarpı kosinüs acb açısına biz alfa dersek kosinüs alfa olur. Pekala. Şimdi buraya bakalım. Bizden acb açısının ölçüsü istenmişti. Biz buradan kosinüs bunu alfa demiştik. Kosinüs alfayı bir hesaplamamız gerekiyor öncelikle. Bakın arkadaşlar, burada c kare eşittir a kare artı b kare eksi 2ab kos alfa vardı. Burada c kare eşittir a kare artı b kare eksi ab var. Demek ki şu kısım Eksi AB'nin ta kendisiymiş çünkü diğer kısımlar birbirine eşit gördüğünüz üzere bakın şurada. O halde şunların da birbirine eşit olması gerekiyor. Madem öyle eksisiyle beraber eksi 2 AB çarpı kosinüs alfa eşittir eksi AB derseniz önce eksileri götürün hop hop sonra AB'leri götürün geriye ne kaldı 2 kos alfa eşittir 1. O halde kosünüs alfa kaçtır arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. kosinüs alfa 1 bölü 2 ise yani kosinüsü 1 bölü 2 yapan açı nedir arkadaşlar? Tabii ki e, 60 derecedir. Bize diyor ki ACB açısının ölçüsü yani alfa kaç derecedir diye sorulmuştu. O halde biz cevabımızı artık 60 derece olarak verebiliriz. Geçtim 5'e. Şekildeki ABC üçgeninde ACB açısı alfa, şurası 90 artı alfa, burası 6, burası 9... Sinüs alfa kaçtır diye sorulmuş, gayet basit düşüneceğiz şimdi Çok da güzel bir sorudur aslında, sinüs teoremi uygulayacağız ee, Ama bu sinüs teoremi uygularken, uygularken dikkatli olmamız gerekiyor Bakın, öncelikle şunu söylüyorum 6 bölü, bunun karşısındaki köşe alfanın olduğu köşe 6 bölü sinüs alfa eşittir 9 bölü karşısı sinüs 90 artı alfa diyoruz Şimdi bakın, burada bir indirgeme formülümüz de var 90 artı alfanı. 90 ekle, 90'a eklediysek isim değiştirir. Kosinüs olur. E, sinüs ikinci bölgeye düşüyor. ikinci bölgede pozitif olduğu için artık ben bu kısma kosinüs alfa yazabilirim. Hatta şunları da 3 ile sadeleştirirseniz. Burada 2 burada 3 kalır. Bakın artık yeni formatını yazıyorum. 2 bölü sin alfa eşittir. E, hocam 3 bölü kos alfa. Çok güzel. Şimdi buraya kadar getirdin ya heyecan yapmana gerek yok. Böyle kalemi malemi elini melini titretmene gerek yok. Rahat ol bir kere. Şimdi sen sinüs alfayı kos alfaya bölersen tanjant alfayı bulursun. O zaman 2'yi de 3'e böl. Buna 2 bölü 3 Tanjantı 2 bölü 3 olan bir üçgen çizelim. Tamam mı? Bir açı çizelim. Yanlış şeye bastık. Şöyle bir açı çizelim arkadaşlarım. Bir üçgenimiz olsun. Şuraya ben alfa dedim. Tanjantı 2 bölü 3 ise bak burası 2'dir, burası 3'tür O halde şurası kaçtır? Tabii ki kök 13'tür değil mi? Pisagordan bulursun. Şimdi tanjantı 2 bölü 3 ise sinüsü kaçtır diye soruluyor. Artık çok basit. Karşı bölü hipotenüs. Yani cevap ne olacak arkadaşlar? sinüs alfa. 2 bölü kök 13. Şimdi sen sen ol. Elinde alışkanlık yapsın. Paydada köklü bir ifade bırakma. Yazılıda da olsa, sınavda da olsa. Paydada köklü ifade bırakma. Dolayısıyla burayı eşleniyor olan kök 13 ile çarpalım. 2 kök 13 bölü 13. Bakın paydadaki e, irrasyonel ifade gitti. O halde cevabımız 2 kök 13 bölü 13'tür diyebiliriz. Yani yazılı esnasında sen cevabı şu da bulsan. 2 bölü kök de bulsan. Hoca tam puan verecektir yüksek ihtimalle. Ama şunu bulursan hoca diyecektir ki. Lan bu öğrenci iyi. Tamam. Yani şunu bulursan eyvallah doğru yapmışlar hoca. Ama şunu da gösterirsen. He tamam bu çocuk işi kapmış der. Anlaştık. Altıncı soru. Şekilde grafiği verilen fonksiyon. 1, 2, 3 ifadelerden hangisine eşittir diye sormuş. Bu da bir grafik sorusu, trigonometrik fonksiyonların grafiği sorusu. İyi dinliyoruz. Öncelikle arkadaşlarım bu tarz e, ifadeleri düşünmek yerine tamam mı? yani düşünerek 2 dakikada bulabilirsin ama burada değerleri ver sağlayan fonksiyonu bul. Mesela sıfırı bir fonksiyonda yerine yazalım. Sıfır için birden geçmiş. Hadi yazalım. 2 çarpı sin 0. Sin 0 neydi? 0. E burası 0 yapar. Artı 1'den bak 1'den geçer. Bu olabilir. Şuna verelim. Sin 0 0 1. E 1'den geçmiş. Bu da oluyor. Sin 0 0. Bir e artı 1'den 1'den geçmiş. Bu da oluyor. Peki pi bölü 4'ü verelim. Hadi bir de. Pi bölü 4 için 0'dan geçtiğini görüyoruz. Peki arkadaşlar yazalım. Sin pi bölü 4. Kök 2 bölü 2'dir. Artı 1 ekledim. Kök 2 bölü 2 artı 1 geldi. 0 gelmesi gerekiyordu. Bak 0'dan geçmiş. Gitti. Şuna bakıyorum. Sinüs 2 kere pi bölü 4, pi bölü 2 yapar. Sin pi bölü 2 1'dir. Eksi 1 artı 1 bakın 0 yaptı. Şimdi şuna bakıyorum. Sinüs 2 çarpı e, pi bölü 4'ten sin pi bölü 2 gelir. Yani sin e, sin pi bölü 2 1'dir. 2 kere 1 2, 1 ekledim 3. E, 0'dan geçmesi gerekiyordu. Bu da gitti. Demek ki cevabımız bakın elimizde kaldı. Sadece ama sadece 2'ymiş. Yani cevap yalnız 2 olacak sevgili arkadaşlarım. Umarım anlatabilmişimdir. Burada yazanları yerine yazıyoruz. Aynı bildiğimiz fonksiyon gibi. Yerine yazıyoruz. Karşımıza hangisi sağlıyorsa onu işaretliyoruz. Diğerlerini ediyoruz. Sağlamayanları ediyorsunuz. Evet şöyle sayfamıza da uzaktan bakalım. Yani şöyle bir sayfa verdiysen hocaya şu ana kadar. O sayfa full'dur ve buradan tam puan alacaksındır. Dolayısıyla sen de artık özgüvenli bir şekilde yoluna devam edebilirsin. İnşallah sizin de kağıtlarınız fulllük kağıtlar olacak arkadaşlar. Yani şöyle 90 üstüne notlar bekliyorum sizlerden. Yedinci soru. T esas periyot olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Şimdi esas periyot bulalım. Yazılarımızda mutlaka ama mutlaka çıkması gereken bir nokta burası. Şimdi öncelikle sinüs x'in esas periyoduna bakalım arkadaşlarım. Burada 2 pi demiş ama biz sinüs ve kosin üste üstler yani kuvvetler tekse ki burada bir, birinci kuvvet olduğu için 2 pi'yi içerideki x'in Kat sayısının mutlak değerine bölüyoruz. Yani 1'e bölüyoruz. 2 pi bölü mutlak bir 2 pi yapacaktır. Bakın burada da 2 pi demiş. Demek ki bu doğru. Şimdi geçtim şuna. Yine kosinüsün kuvveti 1 olduğu için 2 pi bölü. İkisin katsayısı 1. Dolayısıyla mutlak 1'e bölüyoruz. E bu da 2 pi geldi. Hocam 2 ile 5 ile bir işimiz yok mu? Yok. Vallahi yok. Yani öğrenciyken ilk duyduğumda ben de çok şaşırmıştım. Ulan nasıl orada 2'ler var, 5'ler var, eksi var falan filan. Nasıl yani bununla işimiz yok mu diye. Yok arkadaşlar tamam. Bizim periyodumuzu belirleyen şey x'in kat sayısıyla sinüs ve kosinüsün kuvveti başka bir şey değil. Bak bu da 2 pi'ymiş yani bu da doğru. Şimdi geldim şuna. Sinüsün kuvvetine baktınız. 1 yani tek hocam. O halde yine 2 pi'yi neye böleceğiz? x'in kat sayısının mutlak değerine. Eksi 2'nin mutlak değeri ne var? 2. 2 pi'yi 2'ye böldünüz. Pi geldi. Burada da pi demiş zaten. Demek ki bu da doğru. Şimdi gelin şuna Bakalım. Tanjant. Tanjant ve kotanjantlarda üst fark etmiyor arkadaşlar. Üstü tek de olsa çift de olsa her zaman aynı şeyi yapıyorsunuz. Neye yapıyorsunuz? Pi'ye bölüyorsunuz. Pi bölü x'in kat sayısı kaç? 2. Bak burada da pi bölü 2 demiş zaten. E bu da doğru. Demek ki yanlış olan bu. Hadi gelin ona bakalım. Kotanjantta kuvveti tek çift fark etmiyordu. Direkt pi'ye bölüyordun. İkisin kat sayısı ne? 1. Pi bölü 1 bize pi'yi verir. Ama periyot ne demiş? Pi bölü 3 demiş. Demek ki yanlış cevabımız... Beşinci öncül olacaktı sevgili arkadaşlarım. Evet geçtim 8'e. Şimdi bununla alakalı e, videolardan anlatmıştım. AYT e, video ders kitabında da anlattım arkadaşlar. TYT video ders kitabından anlattım. Bu arada 11. sınıflar e, seneye için bir hazırlık yapmayı planlıyorsanız, seneye tam takır girmek istiyorsanız arkadaşlarım, T.Y.T. video ders kitabı. S.M.L. Hoca T.Y.T. video ders kitabını da alıp e, oradan benim kampı izleyebilirsiniz. Ciddi anlamda size çok değer katacaktır. Seneye bomba gibi girmenizi sağlayacaktır. E, hatta ben size 29 günde T.Y.T. matematiği bitirecek şekilde de bir program ayarladım. O videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlarım. 29 günde T.Y.T. matematiği sıkı bir programla bitirip e, bu şekilde 12. sınıfa geçebilirsin. Hani bu 29 günlük program tam Yaz ayarında yani ya yaz aylarında sizin için çok ideal ama onun dışında hani günlük böyle yarım saat bir saat falan vaktin oluyorsa ki illa ki oluyordur her insanın Instagram'a bakmak yerine örnek veriyorum e TikTok'a bakmak yerine veya Twitter'da gezmek yerine ve hangi uğraşla uğraşıyorsan televizyon izlemek yerine dizi izlemek yerine Netflix'te zaplamak yerine şunu yapacaksın tyt video ders kitabını al kardeşim sadece günlük bir saatini ayır. Ve TYT matematiği bitirdikten sonra 12. sınıfa geç. Bak o zaman neler olur. Seneye en ufak bir vakit bulamayacaksın çünkü. E, Instagram'dır, Twitter'dır, Netflix'tir, işte Amazon Prime'dır, Blue TV'dir, şudur budur. Hiçbirini bulamayacaksınız arkadaşlarım. Bunları yaptığınız takdirde vicdan azabı çekeceksiniz. Bu seneyle seneyi karıştırmayın. Bu sene e, şunu söyleyebilirsiniz. Hocam sınav yaklaştı. Biz de endişeleniyoruz. Bizimle kalbimizde çarpıntılar başladı. Çünkü YKS yaklaştı. Artık önümüzde sadece kaldı bir buçuk sene diyebilirsin. Ama evet heyecanını da anlayabilirim. Ama şunu söyleyeyim mi? Şu an bu heyecan hiçbir şey. Seneye o sınav yılına geldiğiniz zamanki heyecanımız bambaşka olacak. O yüzden ben size şimdiden öneriyorum. Seneye o heyecanla, o stresle... Aklınıza gelen her fikir size mantıklı gelecek. Dolayısıyla bütün fikirler mantıklı geldiği için adam akıllı bir yol haritası çizemeyeceksiniz kendinize. Yani hiçbir şey yapmayıp yapmayıp yapmayıp da 12. sınıfta yapmaya başlamaya çalışmayın diyorum tamam mı? Bu sene her şeyi halledin. En azından tyT matematiği halledin. Daha sonrasında AYT matematik zaten konularının da yarısı AYT matematikte 12. sınıfta işlendiği için seneye artık AYT kitabı için düşünürsünüz. Tamam ama bu sene TYT Matematiği Halledin. Bunun için de önerim TYT Matematik video ders kitabını Alın arkadaşlarım. SML Hoca Video ders kitabını alın Oradan güzel bir şekilde Zaten kitap çok kalın değil 224 sayfalık Bir kitap. Tıkır tıkır tıkır tıkır Haftalara bölün arkadaşlar. Her hafta bir konuyu Halletseniz zaten 12. sınıfa geçmeden Hatta bu 11. sınıf bitmeden Kitabı bitirirsiniz zaten. Tamam Videoları da mevcut. izleyebilirsiniz. Şimdi Burada arkadaşlarım Nereden geldik konuya? Ayete kitabında ve TYT kitabında o kamplarda anlattım ben bunun sana yöntemini. Şimdi çok iyi dinliyorsun. Bu güzel bir yöntem ve e, her soruda işe yarar. Öncelikle arkadaşlarım bu fonksiyonun tersini bulabilmek için kafanızı karıştırdığını biliyorum e, fonksiyonların terslerinin. Kafanızı hiçbir şekilde karıştırmadan e, en alt düzeydeki bilgi birikimi en alt düzeyde olan öğrencinin de en üst düzeyde öğrencinin de hoşuna gidecek bir yöntem. Burada x'e yapılan işlemleri önce 1-1 yazıyorsunuz bak. 1. Sırayla madde madde. X önce ne yapılmış arkadaşlar? 3 ile çarpılmış. 3 ile çarpılmış. Daha sonrasında 2 ne yapılmış? 3 ile çarpıldıktan sonra 1 eklenmiş. Bak, 1 ekle diyorum. Şimdi buradaki 3x artı 1'in hop ark sinüsü alınmış. 3. Ark sinüs al. Ark sinüs neydi? Sinüsün tersiydi, değil mi? 4. En sonda ark sinüsü aldıktan sonra 2 çıkarmış. 2 çıkarmış peki şimdi çok iyi dinliyorsunuz arkadaşlarım tersten başlıyorsunuz 4'ten başlayıp 1'e doğru artık kaç tane madde oluştuysa tersten başlıyorsunuz bu tarafa doğru gidiyorsunuz ve bütün işlemlerin anti işlemlerini x'e uyguluyorsunuz mesela burada 2 çıkarmış diyorum ya ben x'e 2 ekleyeceğim Ark sinüs almış dedim ya ben bunun sinüsünü alacağım 1 ekle demiş ya ben 1 çıkaracağım 3 ile çarp demiş ya, ben 3'e böleceğim. İşte size fonksiyonun tersini bulmanın inanılmaz basit, tatlı ve eğlenceli bir metodu. <gülüyor> Bu şekilde ters bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz. Peki, sinüs arksinüs 3 bölü 5 kaçtır? Arkadaşlarım burada hemen şunu yapabilirsiniz. Hocalarınız bunu tek bir soru halinde sormayacaktır. Madde madde, hani A, B, C, D diye şıklar ekleyerek soracaktır. Sinüs de sinüsü götürüyorsunuz. Hocam 3 bölü 5'tir diyorsunuz. Neden götürüyoruz? Bunun da sebep olarak şunu söyleyebilirsin. Şu neydi? Bu nedir arkadaşlar? Burada f f'in tersi gidiyordu. 3 bölü 5 kalıyordu. Arg sinüs de sinüsün tersi ya da sinüs de arg sinüsün tersi olduğu için bunları götürebiliyoruz. Cevaplı 3 bölü 5 oluyor. 10. sorumuza bakıyoruz. Burada diyor ki bakın. Bunların okunuşu çok önemli. Yani trigonometrik fonksiyonların tersiyle alakalı. Bunu şöyle okumuyoruz. 4 tan arc cot 4 bölü 5 ya da 4 tanjant arc kotanjant 4 bölü 5. Bunu böyle okursan, bunu herkes böyle okur. Seninle ayrı canın kalır. Bunu şöyle okuyacaksın bak. Çok iyi dinle. Bunu zaten Türkçesini düzgün okuduğun zaman soruyu çözememen çözememene imkan yok. Bak şimdi ben okuyorum. Bir de şöyle oku okuyalım. Bakalım nasıl anlayacaksın. Kotanjantı 4 bölü 5 yapan açı... Nın tanjant değerinin dört katı. Tekrar söylüyorum. Kotanjantı dört bölü beş yapan açının tanjantının dört katı kaçtır? Bitti. Bak hemen şöyle diyoruz. Kotanjantı dört bölü beş yapan açı. Kotanjantı dört bölü beş yapan açı. Tanjantı kaç yapar? Hocam beş bölü dört. Neden? Çünkü tanjantla kotanjant birbirinin tersiydi. Diyor ki işte bu da bir dörtle çarp. Al sana dörtle çarptım. Cevap ortaya çıktı. Doğru cevap beş olacaktı sevgili arkadaşlarım. On birinci soru. A noktası -5'e 1 ve B noktası 5'e -9 noktaları verilmiş ve diyor ki AB üzerinde bulunan diyor o zaman bizim bir doğrumuz varmış doğrunun bir ucu a diğer ucu da B'ymiş arkadaşlar a noktasının koordinatları 5'e 1'miş ve B noktasının koordinatları da 5'e eksi- 9'muş AB üzerinde bulunan bir C noktası var 2AC eşittir 3 BC eşitliğini sağlıyormuş Yani arkadaşlarım a ile c arasındaki mesafe daha fazlaymış 2ac 3bc ise bakın arkadaşlar ben buraya 3k dersem buraya 2k demek zorundayım. Demek ki buranın uzunluğu 3k buranın uzunluğu 2k. Pekala diyor ki c noktasının koordinatlarını bul demiş bize. Hemen şöyle diyorsunuz. Hocam a ile b arasındaki mesafe burada 3k artı 2k'dan 5k mıdır? Evet. Eksi 5 ile 5 arasındaki mesafe nedir? 10. O zaman k kaçtır? 2. k2 ise 3 kere 2 6 demek ki ben absisin üzerine 6 ekleyeceğim ve buranın apsisine e, -5'i e 6 e eklerseniz 1 diyeceksiniz. -5'e 6 ekledim 1 dedim. Aynı şeyi ordinatlar için yapıyorsunuz. 1 ve -9 için. 1 ile -9 arasındaki mesafenin arkadaşlarım yine 10. Bu halde yine 5k eşittir 10'sa k eşittir 2 diyeceksiniz. k 2'ye. 3k kaçtır? 6. Ama bu sefer 1'den 9, -9'a azalmış. Demek ki o zaman ben bu sefer 1'den ne yapacağım? 6'yı çıkaracağım ve buraya eksi 5 diyeceğim. İşte arkadaşlarım C noktasının koordinatları burada karşımıza çıkmış oldu. 1'e eksi 5'miş koordinatlar. 12. soru. Uç noktaları 2M eksi 3'e 5 ve M artı 9'a 7 olan doğru parçasının orta noktası Y ekseni üzerinde olduğuna göre M kaçtır? Bakın arkadaşlarım şöyle. Uç noktaları şurası A'ymış. Yani 2M eksi 3'e 5'miş arkadaşlar. A noktası ve bir de B noktamız var. B noktası da M artı 9'a 7 koordinatlarına sahipmiş. Bunun tam olarak orta noktası Y ekseni üzerindeymiş. Şurası da Y eksenimiz olsun tamam mı? Burası da Y ekseniymiş. Pekala orijin oldu, olup olmadığını bilmiyoruz tabi. Ama değil. Şöyle diyorsunuz. Bizim <gülüyor> Y eksenimiz üzerinde şu noktanın Y ekseni üzerindeki her noktanın apsisi kaçtır? Tabii ki sıfırdır. Ordinatını bilemeyiz şimdi. O bir dursun. Şimdi zaten bize de M soruluyor. O halde ben benim sadece şunu bilmem yetiyor. y eksenin üzerindeki bir noktanın apsisi 0'dır kardeşim. O halde şu apsisle şu apsisi toplayıp tam ortası olduğu için 2'ye bölerseniz 0'ı bulursunuz. 2M 3 ile M 9'u topladınız. 2'ye böldünüz. Cevabın 0 gelmesi gerekiyor. 2M ile M'yi topladınız 3M. -3 9 da 6 yapar. Bölü 2 eşittir sıfırsa demek ki m burada kaç olmalıymış? Eksi 2 olmalıymış sevgili arkadaşlarım. Doğru cevabımız buydu. Çünkü sıfır bölü 2'den ancak sıfır gelir. Bu sayfayı da bitirdik. Yine sayfamıza ikinci sayfamızın çözümünü bitirdik. İkinci sayfamızın çözümüne de şöyle uzaktan bakalım. İşte böyle bir sayfa verdiğiniz takdirde arkadaşlarım full çekecektiniz. Buraya kadarsa eğer sınavınız tabii ki. Ama daha devam ediyoruz. Diğer sayfalarda da sevgili arkadaşlarım hem sizlere soruları çözelim hem biraz muhabbet edelim hem de yazılı hazırlık çalışması yapalım. Öncelikle 13. sorumuzda yine bir analitik geometri sorusu. A noktası AB ve C noktası CD noktaları arasındaki uzaklık nasıl hesaplanıyor? Uzaklık formülümüz buydu. Şimdi diyor ki 2ye 3 2 8, 4 doğrusu üzerinde bulunan 2ye K noktasının orijine olan uzaklığı. Bir kere kardeşim şu nokta şu doğrunun üzerinde ise. Bu nokta bu doğrunun denklemini sağlamak zorundadır. Yani ben x gördüğüm yere 2 ve y gördüğüm yere k yazarsam 2k eşittir. 3 kere 2 6 yapar 6 4 gelir. Bakın 2k eşittir 2 derseniz k eşittir kaç gelir? 1. Yani bu noktanın aslında koordinatları 2'ye 1'miş tamam mı? Bu noktanın orijine olan uzaklığı sorulmuş. Artık çok çok basit. İster uzaklık formülünü kullan. istersen de şöyle de. Ya hocam orijine olan uzaklığı demiş. Orijin şurası. 2 Burası, 1 burası. Yani bize diyor ki şu noktanın, şuradaki noktanın orijine olan uzaklığı yani şurası sorulmuş bize değil mi? Aynen öyle. E hocam şurası 1 zaten burası 2 o zaman hipotenüsten yani şurasının kök 5 olması gerekiyor diyebilirsin. Ya da gidip bu noktayı şurada sağlatabilirsin. E, sonuç olarak orijin sıfıra 0'dı. Bu noktada 2'ye 1'di. Bakın şu noktaları alıp A ve B gördüğünüz yerlere yazarak yine kök 5 cevabını bulabilirsiniz. 14. sorumuz Eksi 2'ye k noktasının 12 x eksi 5y eksi 4 eşit 0 doğrusuna olan uzaklığı 3 birim olduğuna göre k'nın alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş sevgili arkadaşlar Şimdi öncelikle şöyle Eksi k noktası varmış bizim Şurası eksi k noktası olsun A noktası eksi 2'ye k Bir de arkadaşlarım bir doğrumuz varmış Bu doğrunun ismi de şöyle çizelim onu Bu doğrunun ismi de sevgili arkadaşlar 12x-5y-4 eşittir 0 doğrusuymuş. İşte bu noktanın bu doğruya olan uzaklığı 3 birimmiş. Yani artık şunu söyleyebilir miyim? Şöyle bir dik uzaklığımız olursa. Şurası şöyle dik. İşte şu uzunluk 3 birimmiş sevgili gençler. Kanun alabileceği değerlerin toplamı soruluyor bize. Şimdi öncelikle e, biz ne yapıyorduk? Noktanın doğruya olan uzaklığı formülünü kullanacağız arkadaşlarım. Noktanın... E, Şuradaki noktanın doğru yolun uzaklığını bulabilmek için önce x gördüğümüz yere 2 yazacağız, y gördüğümüz yere k yazacağız. Yazarsanız arkadaşlar bakın şurada 12 kere x2 24 yapar. Daha sonrasında 5 kere k 5k gelir ve 4'ümüz var. Bunun mutlak değerini aldınız. Aldıktan sonra bölü diyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Şunların 12'nin karesi artı 5'in karesinin karekökü diyoruz. Yani 5-12 13 üçgeni zaten Dolayısıyla oradaki Pisagor'da Uygulamamıza gerek yok Bunun ne olması gerekiyordu 3 Şimdi gençler dikkat ediyorsunuz Şu içerisi eksi 5k eksi 29'dur Ama mutlak değer içerisinde eksi 28'dir Özür dilerim Hop sildim eksi 28 dedim Burası mutlak değer içerisinde olduğu için Eksileri görmene gerek yok Yani mutlak değer 5k artı 28 dersin Eşittir 3 kere 13'ten 39 olacakmış Şimdi burada ya 5k artı 28 39 olur ya da 5K artı 28 eksi 39 olur tamam mı? 28'i karşıya atarsın 5K eşittir 11 gelir. 28'i karşıya atarsın 5K eşittir. Eksi 39 eksi 40 olsa eksi 68 eksi 67 gelir arkadaşlar. O zaman K buradan 11 bölü 5'tir. Veyahut K buradan eksi 67 bölü 5'tir. Bunların toplamı sorulmuş. Toplayalım 11 bölü 5 eksi 67 bölü 5. Ne yapar? 11'den 67'yi çıkardınız. -56/5 bizim cevabımız olacaktır sevgili gençler. 14. sorumuzun cevabına da böyle dedik, geçtik 15'e. Köşelerinin koordinatları 2'ye 5, 0'a 3, -5'e -2 olan ABC üçgeninin ağırlık merkezi şu doğrusu üzerindedir. M kaçtır diye soruyor. Ben bu üçgenin ağırlık merkezini G'yi nasıl buluyordum arkadaşlar? Şöyle G'yi şöyle buluyorduk apsisler toplamını 3'e bölüyoruz yani 2 artı 0 eksi 5 bölü 3'e ordinatlar toplamını 3'e bölüyorsunuz 5 artı 3 2 5 artı 3 eksi 2 bölü 3 diyorsunuz İşte bu bizim ağırlık merkezimiz oluyor ki bulabiliriz 2'den 5'i çıkardım 3 3'e böldüm 1 bakın ağırlık merkezi ortaya çıkıyor 5'e 3 eklediniz 8 2 çıkardınız 6 6 bölü 3'ten 2 geldi ağırlık merkezimiz bizim 1'e 2'ymiş arkadaşlar bu ağırlık merkezi neredeymiş? Bunun üzerinde miymiş? O zaman ağırlık merkezimiz bu doğruyu sağlamak zorundadır gençler. X gördüğümüz yere 1, Y gördüğümüz yere 2 yazalım. Eksi M kere 1, M yapar. 6 kere 2, 12 yapar. Eksi bir de 7'miz var eşittir 0. Bakın M artı 5 eşittir 0 geldi değil mi? İse M kaçtır? Eksi 5'tir. Bizden ne istenmiş? M istenmişti. O halde M'nin 5 olması gerektiğini tabii ki söyleyebiliriz. 15. sorumuzu bitirdiğimize göre geçtik. Sağ üst tarafta 16. sorumuza. Dik koordinat düzleminde x1'e y1 ve x2'ye y2 noktaları arasındaki uzaklık yine yanda verildiği gibi, şurada verildiği gibi, burada da bu formül verilmiş. 4'e x1 ve 4e k noktaları verilmiş. A, B arası uzaklık 11 birim olduğuna göre k'nın alabileceği değerlerin çarpımı soruluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle diyeceğiz. 4 ile 4 arasındaki mesafe kaç? 8 birim değil mi? 8 birim. Şimdi 8 birimin karesi arkadaşlarım 64 artı k ile eksi 1 arasındaki mesafede k'dan eksi 1'i çıkarırsanız k eksi eksi 1'den k artı 1 gelir. k 1'in karesi dedik. İşte bunun kare arkadaşlar kaça eşitmiş 10'a. Şimdi o zaman içerisi kaçtır? Tabii ki 100'dür. O halde yazıyorum. 64 artı k artı 1 içerisi neden 100 oldu? Çünkü 100'ün kare kökü 10'dur ondan kaynaklı. Eşittir 100 dedim. 64'ü karşı atarsanız bakın k artı 1'in karesine gelir. Hocam 36 gelir. Peki neyin karesi 36'ydı? 6'nın başka. Eksi 6'nı. O halde ben diyorum ki k artı ya eksi 6'dır. Ya da k artı 1 6'dır. Buradan k eşittir eksi 7 gelir. Ya da k eşittir. Ne gelir arkadaşlar? 5 gelir. Çarpımını sormuş bunların. Eksi 7 ile 5'i çarparsanız doğru cevabın eksi 35 olması gerektiğini söyleyebilirsiniz. 17. sorumuz sevgili arkadaşlarım. Simetri ekseni ile alakalı parabol ile alakalı bir soru. Paraboli geçmeden önce aklınızda şu an bak daha yeni yeni de böyle AYT kampında AYT video ders kitabından işlediğimiz AYT kampında sevgili arkadaşlarım parabolu yeni bitirdik. Daha taze bitirdik. İstersen aç o videoları da izleyebilirsin. parabolu ustalaşmak istiyorsan. Bu bir. İkincisi parabol ile alakalı Aklında bilmen gereken hocam o kadar vaktim yok hemen de izleyip kaçayım diyorsan da parabolle ile alakalı aklında bulunması gereken en önemli sana bilgiyi veriyorum. Şunu sakın unutmuyorsun parabol simetrik bir yapıya sahiptir arkadaşlarım simetriktir. Nasıl ki kare dediğin zaman aklında bir şekil canlanıyorsa nasıl ki dikdörtgen dediğimiz zaman aklında bir şekil geliyorsa üçgen dediğimiz zaman bir şekil geliyorsa çember veya daire dediğimiz zaman aklına bir şekil veya bir cisim bir şey geliyorsa Parabol denildiği zaman da aklına bir şekil gelecek. Dolayısıyla senin parabolde ustalaşabilmen için öncelikle parabolün şeklini, parabolün dizaynını aklına beynine bir oturtman gerekiyor. Bunu sakın ha sakın unutma. Yoksa her şey istersen bir sene boyunca parabol çalış, sonra sınava gir. Yine bütün bilgilerin havada kaldığını hissedeceksin. Aman bilgiler havada kalmasın o en tehlikelisi. Yoksa en ufak bir harekette hepsi dökülmeye başlıyor. En ufak bir heyecanda hepsi pataküte dökülmeye başlıyor. Biz bunu istemiyoruz. Kafanda her şey yerli yerinde olacak. Sherlock dizisinde Sherlock diyordu ya beyin kütüphanesi öyle miydi? Bir şey kütüphanesi vardı bak unuttum. izlemeyi uzun zaman olmuş vakit bulursan hemen izleyin. Ee, o beyinde bir kütüphane oluşturman gerekiyor senin. Zihin kütüphanesi de olabilir ismi şu an tam hatırlamıyorum. Ee, o kütüphanenin içerisinde sevgili arkadaşlarım bilgilerin düzenli olması gerekiyor. Düşünsene. Elinize geçsiz bir kütüphaneci olun örnek veriyorum. Elinize geçen bilgileri raflara, yerlere, oraya buraya atmışsınız böyle. Kitapları almışsınız, çat atmışsınız. Kitabı almışsınız, çat atmışsınız. 10 bin tane kitap olmuş kütüphanede ve birisi bir gün gelip diyor ki yani bir tane kitap vardı ya ismi şu, onu bana bulabilir misin dediği zaman içeride artık 10 bin tane kitap yerinin arasında sen o kitabı bulabilmek için aşırı derecede uğraşırsın ve yüksek ihtimalle de bulamazsın. Ama düşününsenize siz o gelen, e, siz kitap kütüphane sahibi olsanız ve her gelen kitabı baş harflerine göre, kitabın isimlerinin baş harflerine göre raflara dizseniz, numaralandırsanız ve her birine bir kare kod falan atasanız. Böylelikle artık ben gelip bana şu kitap lazım dediğim takdirde sen hemen dersin ki, işte üçüncü reyonda, dördüncü kitaplıkta, beşinci sırada, altıncı kitap desem siz gider hemen çat diye bulursunuz ya da ben giderim al sana kitap diye sana veririm. Dolayısıyla beyin de böyle bir şey. Öğrendiğiniz her bilgi bir kitaptır arkadaşlar. Ve siz de kütüphanenin sahibisiniz. Öğrendiğiniz her bilgiyi beyniniz içine hurra atarsanız bir gün lazım olduğunda işte o bilgiyi bulamazsınız. O bilgiyi bulabilmek için üstünü çok fazla örtmemek lazım. Bilgi yığını haline getirmemeniz lazım beyninizi. Bir kütüphane gibi işletmeniz gerekiyor. Bir kütüphane gibi bu bilgi buraya işe yarıyordu. Bu bilgi bu işe yarıyordu. Düzenli bir şekilde raflara yerleştirmeniz gerekiyor ki o bilgileri bir gün lazım olduğunda işte buradaydı deyip çekip alabilirsiniz. Bu bilgiyi de verdikten sonra para bakalım şimdi. Simetri ekseni x-3 x, x, eşittir 0 doğrusudur diyor. Aynı zamanda eksi 3ü karşıya atarsanız x eşittir 3 doğrusudur diyebiliriz. Şimdi x eşittir 3 doğrusu bir parabolün simetri ekseniyle tepe noktasının apsisi aynıdır. Tepe tepe noktasının apsisine ne diyorduk? r diyorduk. O zaman r 3 Peki r'yi nasıl buluyorduk? Eksi -b bölü 2a formülüyle buluyorduk. Burada b'miz kaç arkadaşlarım? Eksi -4m. Bunun eksilisi nedir? 4m'dir. İşte bunu 2a'ya yani şuradaki a'nın 2 katına 2m 2'ye bölünce ne geliyormuş? 3 geliyormuş. E buradan m'yi buluruz artık çünkü bize m sorulmuştu. İçler dışlar alalım. 4m eşittir 6m artı 6 buradan 2m eşittir eksi 6 ve m eşittir eksi 3 gelecektir bizden de zaten m istenmişti cevabımız buydu sevgili gençler. 18. soru fx parabolünün kuralını sormuş bize bakın çok basit şöyle yapıyorsunuz bilmiyor bilmeyen arkadaşlarım vardır illaki ama basit arkadaşlar merak etmeyin çok rahat öğreneceksiniz. Y eşittir diye başlıyorsunuz. Bir başka sayı belirliyorsunuz a. a'yı kimse bilmiyor. Çarpı. Köklerimiz ne burada? Eksi 3 ve 2. Kökü eksi 3 olanın çarpanı x artı 3'tür. Bakın buranın köküne Eksi 3. Oradan geliyor. Buranın köküne 2. O zaman bunun çarpanı da x eksi 2'dir. Çünkü bunun kökü 2'dir. Bakın parabol neredeyse ortaya çıkmaya başladı. Şu an bilmediğimiz tek şey a. Peki ben bu a'yı nereden bulacağım? Bir nokta daha vermiş olması gerekiyor. Bakın nerede? Burada. 0 için parabol nereden geçmiş? 6'dan. O halde y'si 6'dır. X'e de 0 vereceğiz diyorsunuz. A çarpı 0 artı 3'den 3. 0 eksi 2'den eksi 2. Bakın burası ne oldu? Eksi 6 a. Karşısı ne oldu? 6. O zaman a kaçtır arkadaşlarım? 1'in ta kendisidir. O halde ben parabolo yazıyorum. Eksi 1 yani eksi parantezinde. X artı 3 çarpı x eksi 2'dir diyorsunuz parabole. Bunu bu şekilde bırakabilirsiniz. Eğer ki hocanız test sınavı falan yaparsa şıklar da bu şekilde vermeyebilir. O halde bunu dağıtıyorsunuz tek tek. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım eksile de çarpmayı unutmuyorsunuz. Ama cevabımız bu. Parabolümüz bu. Devam ediyorum. Şimdi bir diğer sayfayla ama diğer sayfaya geçmeden önce yine bu sayfaya da şöyle uzaktan bakalım arkadaşlar. Bu emeklerimizin kontrolüdür. Ben inanıyorum ki bütün öğrenciler böyle çalış, çalışan öğrencilerden bahsediyorum. Bütün öğrenciler arkadaşlarım. Bütün çalışan öğrenciler Soru bankalarını falan çözerken, sayfa değiştirirken bunu istemsiz yaparlar bence. Ben de zamanında yapıyordum. İstemsiz yaparlar. Sayfayı değiştirmeden önce sayfalarına şöyle bir bakarlar. İşte o emek kontrolüdür. Gençler. Verdiğiniz emeği dışarıdan şöyle bir üçüncü gözle görmek istersiniz. Kendinizi ne çalıştım be demek için kendinizi ödüllendirme çabasıdır o. Başka hiçbir şey değildir. Ve insan içgüdüsel olarak demek ki ödüllendirilmek istiyor. Bunu kendi kendine de o sırada o esnada yapmak istese bile aslında ödüllendirmek istiyor kendini. Dolayısıyla da bütün uzmanlar dikkat ettiyseniz şunu söyler. Ee, başarmanın sırrı çalışırken kendinize küçük ödüller verin. İşte zaten bunun sebebi bu. Küçük ödüller değil mi? İki sayfayı bitirdikten sonra eğer ki full çekersem... O zaman dışarı çıkıp bir dondurma yiyebilirim. Veya kış mevsimindeyiz bir sıcak çikolatayı içebilirim. Veya kendime şöyle bir ödül alabilirim. Yapabilirim, edebilirim küçük ama. Evde ve yapabileceğiniz şeyler. Aslına bakarsanız insan bunu zaten keşfetmiş. Yani bunu bir uzmanın söyleyip de kendine küçük ödüller vermenin bir anlamı yok aslında. İnsan bunu kendisi yapıyor zaten. Bir sayfayı çözdükten sonra sayfasına şöyle bir bakıyor. Ne çalıştım ben diyor. kendini övüyor orada. Ödülü bu. Kendini motive ediyor. Olay bu aslında. Dolayısıyla her sayfadan sonra sayfanıza bakın. Ve deyin ki bak ben mesela sml avucu olarak şu an sayfama bakıyorum. Ne çözmüşüm be. Ne, ne? yürü be İsmail. <gülüyor> Devam arkadaşlar. 19. sorumuz artık son 4 tane sorumuz var. Bitirmek üzereyiz. Sabır. Az daha sabır. Bitiyor arkadaşlar. Şekildeki fx parabolünün kuralı nedir? diye sorulmuş. Gene kural soruluyor. Ve bu sefer kökler verilmemiş. Peki ne yapacağız? Köklere gerek yok. Tepe noktasında biliyorsanız bulabilirsiniz. Tepe noktası bilinen parabolün denklemi. Tepe noktası eğer R'ye K ise nasıldı arkadaşlarım? Y eşittir. A çarpı x8'i R'nin karesi artı K'ydı. Bakın R ve K zaten şuradaki R ve K. Tamam farklı bir R ve K değil. A'yı zaten bilmiyoruz. Az önceki denklemde olduğu gibi yine var. O A'yı nereden bulacağız? 0 için 12'yi sağlatacağız. Ama önce denklemi bir yazalım. Y eşittir A çarpı. R'miz burada kaç arkadaşlarım? 2. Dolayısıyla x 2'nin karesi diyorsunuz. K'ımız kaç? Eksi 16. Dolayısıyla buraya da eksi 16 diyoruz. Hemen düzelttik. Pekala. A'yı nereden bulacağım? 0 yazınca 12'den geçtiğini söylemiştik. Y eşittir A çarpı. 0'dan 2'yi çıkardınız. Eksi 2. Karesini aldınız 4. Eksi 16 dedik. Şimdi Y kaçtı? Peki şurası 0 için 12'den geçiyordu dedik. Yani burası da 12 arkadaşlar. Şimdi 4a, şu eksi 16'yı karşıya atarsanız bakın 4a kaç gelir? 12 artı 16'dan 28 gelir. Peki a kaçtır? a 7'nin ta kendisidir. Bu halde y eşittir. Bakın a gördüğüm yere 7 yazıyorum. 7 çarpı x eksi 2'nin karesi eksi 16 benim parabolümdür diyeceğim arkadaşlarım. Parabolümüz buydu sevgili gençler. Evet 19'da çözdük. Sonuç sorumuz şekilde fx parabolünün grafiği verilmiş. Parabolün tepe noktası 2 6. Eyvallah. Parabol y eksenini 0 4 noktasında kesiyor. Buna göre parabolün x eksenini kestiği noktalar olan A ve B arası uzaklık acaba kaç birimdir diye de bize sorulmuş. Şimdi öncelikle sevgili gençler. Parabolümüzün denklemini bir hesaplayalım. y eşittir diyorum. A çarpı tepe noktamız 2 6 olduğu için x 2'nin karesi artı 6 diyorum bu sefer. Çünkü e, ordinatım tepe noktamın ordinatı 6. Daha sonrasında sıfır içinde dörtten geçtiğini görüyorsunuz. O halde dört eşittir dedim. A çarpı sıfırı yerine yazıyorum. Sıfırdan ikiyi çıkardım. Eksi iki karesini aldım. Dört ve artı altı diyorum. Altıyı bu tarafa fırlattınız. Dört A eşittir. Eksi iki geldi. Demek ki A buradan eksi bir bölü iki gelecekmiş. A'yı buldunuz. Artık yazabiliriz. Y eşittir eksi bir bölü iki çarpı. X eksi ikinin karesi artı altı benim. Sevgili arkadaşlarım neyinmiş? Ee, Parabolün denklemi. Şimdi ben bu parabol denkleminde... Neleri bulmam gerekiyor? X eksenini kestiği noktaları bulup aralarındaki uzaklığı bulabilmek için de B noktasından A noktasını çıkaracağım. Bunu yapabiliriz. Başka neler yapılabilir diye düşünüyorum. Bir de tabii kökler arasındaki farkın e, mutlak değerinin bir formülü vardı. Oradan da yapabiliriz. Kök delta bölü mutlaka hatırlarsan. Onu da yapabiliriz. Hangisi daha kolayımıza gelirse onu yapacağız. Ama şu an e, delta'yı bulmak mı yoksa kökleri bulmak mı? Valla şöyle düşünecek olursak kökler, kökleri bulabiliriz ya. Hadi kökleri bulalım. Uğraşalım biraz. Kökleri nasıl buluyorduk? Eksi 1 bölü 2 çarpı x 2'nin karesi. Bunu sıfıra eşitliyordunuz. Bunu attınız karşı eksi 6 geldi mi? Şu eksiyle şu eksiyle yok edelim. 2'yi de altının yanına atarsanız. X 2'nin karesi ne olmuş olur? 12. Peki neyin karesi 12? 12. Tabii ki x 2 eşittir. Ya kök 12'nin karesi 12 ya da arkadaşlarım eksi kök 12'nin karesi 12. 2'yi karşı yaptınız x eşittir. Bak birinci kökümüz kök 12 artı 2. ikinci kökümüz eksi kök 12 artı 2. Şimdi ne demiştik kökler arasındaki fark. Büyük olan şu küçük olan bu olduğu için büyük olan şuradaki kök 12 artı 2'dir. Şuradaki de eksi kök 12 artı 2'dir. Büyükten küçüğü çıkaracağız. Yani şundan şunu çıkarırsanız 2'ler gider. Geriye de kök 12 eksi eksi kök 12'den. Hop hop 2 kök 12 gelir. Kök 12 dediğimiz şey bunu bulduysan hoca tam puan verecektir zaten. O da sıkıntı yok. Ama kök 12'de biliyorsunuz 2 kök zaten. 2 kere 2 kök 3'de 4 kök 3 yapar. Cevabı şöyle bulsan hocanın daha çok hoşuna gidecektir tabii ki. Evet. 21. soru. Şekilde x eksenini 4'e 0 ve 6'ya 0 noktalarında ve y eksenini m noktasında kesen ikinci dereceden fx fonksiyonun grafiği verilmiş arkadaşlarım. Burada OKLM kare olduğuna göre fx'in tepe noktasının ordinatı. Şimdi bakın burası bir kare. Ve ne demiştik? Parabol simetrik bir yapıya sahiptir. Yani şöyle çektiğiniz zaman simetri ekseni budur. Ve bu da bir kare olduğu için şu şekilde kesecektir. O halde şurası ile şurası eşit. Bakın eksi 4'den sıfıra kaç birim var? 4 birim var. O zaman 6'dan da şuraya 4 birim vardır. Yani burası kaçtır? 2'dir. Peki şimdi burası 2 ise madem öyle biz Karenin bir kenarının ne olmuş ne olduğunu öğrendik. 2 olduğunu öğrendik. He, şimdi 2'ye 2. Güzel bak şimdi. Şurasına 2 dedik ya biz. Şunları silelim. Bir karmaşıklık ortadan katsın. K'yı nasıl 2 bulduğumuzu hatırlıyorsun. Şurası 2 ise. Bak burası da 2'dir. Demek ki bu parabol 2 için 2 noktasından geçiyor. Aynı zamanda 0 için de 2 noktasından geçiyor. Ve benim benim parabolümün kökleri 4 ve 6 idi unutmayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Y eşittir. Kökleri bilinen parabol denklemini yazacağız. A çarpı. Eksi 4 diye bir kökümüz varsa eksi artı 4 diye bir çarpım, çarpanımız vardır. 6 diye bir kökümüz varsa eksi 6 diye bir çarpanımız mevcuttur. Ve biliyorsunuz ki 0 için 2'den geçiyordu. Dolayısıyla 0'ı yazalım 2'yi bulalım. A çarpı 0'a 4 eklediğimiz 4. 0'dan 6 çıkardığımız eksi 6. Bakın burada şurası eksi 24 yapar. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz 1 eşittir. Eksi 12 A gelir ve A buradan kaçtır arkadaşlarım? Eksi 1 bölü 12'dir. Şimdi demek ki benim parabolüm eksi 1 bölü 12 çarpı. O a a'ydı x artı 4 çarpı x eksi 6'ymiş bizden istenen şey şu fx'in tepe noktasının ordinatı yani şurası istenmiş peki fx'in tepe noktasının apsisi kaçtır arkadaşlarım tam ortasıdır eksi 4 ile 6'nın tam ortası toplayıp 2'ye bölerseniz 1 bulursunuz yani bize f1 soruluyor o halde eksi 1 bölü 12 çarpı 1 yazıyorum x gördüğüm yere 1'e 4 eklediniz 5 birden 6 çıkardınız eksi 5 bakın şu kısım eksi 5 kere 5 eksi 25 Eksi 1 ile daha çarparsan 25 gelir. 25 bölü 12 bizim parabolümüzün tepe noktası olacaktır sevgili arkadaşlarım. Doğru cevabımız da budur diyebiliriz. Evet güzel. Ve artık son sorumuz sizleri birazdan uğurlayacağım arkadaşlarım. Ee, umarım aklınıza kal kalan çok şey olmuştur. Öğrendiğiniz iyi şeyler olmuştur. Ve umarım güzel bir yazılı hazırlık çalışması olmuştur diye ümit ediyorum fx eşittir x kare eksi 2x 1 fonksiyonunun grafiği analitik düzlemde sağa doğru 2 birim, yukarı doğru 3 birim ötelenerek gx fonksiyonu elde ediliyor. Buna göre g 3 kaçtır diye sorulmuş. Bakın çok dikkatli dinliyorsunuz. Sağa doğru 2 birim öteleniyorsa, sağa doğru gittiği zaman x'lerden 2 çıkarılıyordu biliyorsunuz. Yukarı doğru 3 birim öteleniyorsa da bütün fx'e oluşan yeni fonksiyona da 3 ekliyorsunuz arkadaşlarım. Şimdi o halde önce x gördüğümüz yere x eksi 2 yazmamız gerekiyormuş. Yazalım hadi şuraya. x eksi 2'nin karesi eksi 2 çarpı. Bakın yine x var. x eksi 2 eksi 1 diyorum. Daha sonrasında da oluşan fonksiyonu 3 ekliyoruz dedik. Şimdi benimki demek ki gX fonksiyonu bu. Açmamama açmama hiç gerek yok. Bizden istenen şey şu. g 3 kaçtır? Eksi 3 eksi 2 daha eksi 5. Karesi 25. 3 2 daha 5. 2 ile çarp artı 10. Eksi 1 3 daha artı 2. 25'e 10 ekle 35. 2 daha kaç yapar? 37 yapar. Bu da bizim cevabımızın ta kendisi olur. Bakın çok fazla uğraşmadık. Uğraşmaya da lüzum yok zaten. Ee, bu şekilde bu tarz soruları çözebilirsiniz arkadaşlarım. Hiçbir şekilde sıkıntı değil. Tabii farklı türlü düşünebilir miyiz? Hadi bir de farklı bir bakış açısı kazanmaya çalışalım. Acaba yapabilir miyiz? Bir bakalım. Şimdi bizim yeni oluşacak olan fonksiyonumuz 3 birim yukarı taşınmış. O zaman eski fonksiyon 3 birim aşağıdadır. Bak bu 3 birim aşağıda. Onu unutmayalım. Bu 1. İkincisi de bu oluşan fonksiyon 2 birim sağa kaydırılmış. Şimdi 2 birim sağa kaydırıldıktan sonra 2 birim sağa kaydırıldıktan sonra eksi 3 sorulduysa 2 birim sağa kaydırılmadan önce sağa kaydında eksi 3 oluyorsa demek ki önceden eksi 5'miş. O halde gelin şurada bir eksi 5'i yerine yazalım hadi. Eksi 5'in karesi 25. Eksi 2 kere eksi 5 artı 10. Ve eksi 1'imiz var. Ne demiştik? Bir de 3 birim de sevgili arkadaşlarım. Bu fonksiyon yukarı kaldırılacak. E madem öyle cevabımız da 3 artacaktır o zaman. Artı 3. Bakın bu ifade bir yerden tanıdık geliyor olması lazım. Nereden? Bak burada. 25 artı 10 artı 2. 25 artı 10 artı 2. Bu kadar easy, bu kadar basit. Farklı şekillerde de çözebilirsiniz. Ya önemli olan şu. Yanlış hatalı bir işlem yapma. Sonuçta ben sana bu vidayı sök diyorsam, sen o vidayı torna vidayla da sökebilirsin. Bu en basit yöntemdir. Penseri de çözebilirsin. Elinle de çözebilirsin kuvvetliysen. Hadi dediğim gibi, önemli olan herkes o vidayı söker. Yani bunu isteyen kişi bunu o vidayı söker oradan. Herkesin yöntemi farklıdır sadece. Yani en çok tercih edilen yöntemler vardır. Ama bir de tabii ki pratik bir yöntemi vardır. Yani her işin bir pratik yöntemi vardır. Mesela torna vida'yı bulan adam Düşünsene şu an sanayide torna vida olmayan hatta çoğu evde torna vida olmayan ev yok yani. Çekiç olmayan ev yok. E, değil mi? Yani düşünüyorsunuz. O yüzden herkesin hani bizde de laf var ya öyle bir laf, mı, atasözü. Atasöz mü, cevim mi bilmiyorum. Ben Türkçe miydim ama şu an çok hatırlamıyorum. Atasözü olabilir. Atasözü olmaya yakın sanırım. Her yiğidin yoğurt yoğurt yeme şekli, yoğurt yeme yiyiş biçimi farklıdır arkadaşlar. Bu da öyle. Yani farklı farklı şekillerde şu an biraz daha düşünsek farklı bir yöntem daha bulabiliriz. Emin olabilirsiniz. O yüzden sevgili arkadaşlarım bizim yapmamız gereken şey o soruyu çok büyütmemek, matematik sorularını özellikle kurallara bağlamamak. Kural değildir matematik. Sakın ha sakın yanlış anlamayın. Kural değildir. Çünkü matematik Kural olamayacak kadar geniş bir konudur arkadaşlar. E, hatta bir konu demek bile e, aslında hata. Üniversitedeyken hocamız bize an, e, bana sormuştu. Matematik nedir diye. E, düşünüp düşünüp tabii o zamanlar öğrenciyiz yani. Hani 20-21 yaşında genciz. Ne, ne diyebilirsin ki buna? Şimdi sorsun da bir kapışalım bakalım. E, o bana söylemişti, o anlatmıştı. E, matematik bir dildir deyince böyle mantığı eve gidene kadar düşündüm, mantığı o zaman oturdu Matematik bir dildir. Ee, İngilizce gibi, Fransızca gibi, Arapça gibi, Rusça gibi, Farsça gibi, Japonca gibi bir dil arkadaşlar matematik. Türkçe gibi bir dil. Tabii kimisi, arkadaşlarım, o dili öğrenmek ister ve öğrenir. Kimisi öğrenmediği için, birisi yanında matematikçe konuştuğu takdirde hiçbir şey anlamaz. Ne diyor la bu der. Kimisi bunu ustaca konuşur. Hani mesela Türkçe'de böyle İstanbul Türkçesiyle diksiyonu düzgün biçimde konuşuyoruz. Kimisi onu ustaca konuşur. Kimisi konuşur ama ne dediği anlaşılmaz. Yani anlarsın ne dediğini ama saçmalayıp durur. Dolayısıyla arkadaşlarım bu bir dil. Ve bunu düzgün kullanabilmek çok önemli. Düzgün kullanabilmek için ne yapılır? Normal şartlar altında sen dili düzgün kullanmak için ne yaparsın? Dikkat edersin değil mi? Noktalama işaretlerine dikkat edersin. Okuma egzersizleri yaparsın, ağız egzersizleri yaparsın, hitap egzersizleri yaparsın. Matematikte de öyle. Madem sadece ama sadece konuşmak için bile bu kadar sevgili arkadaşlarım egzersiz gerekiyorsa e bir zahmet. Matematiği çok iyi yapmak için, matematik dilini çok iyi konuşabilmek için bunun için de egzersiz yapmanız gerekiyor. Ama hani sanki matematiğin egzersizleri daha zormuş gibi geliyor sizlere. Hiç zor değil arkadaşlarım. Günlük rutininizi oluşturduktan sonra bakın abartısız söylüyorum yaklaşık bir 20 gün boyunca adam akıllı matematik çalışın günlük rutine bağlayın bunu 21. gün çalışmadığınız ders sizin vicdan azabınız olacaktır 20 gün hatta çoğu bu 12. günden 13. günden sonra da başlıyor bu vicdan azabı ama 20 gündür bunun standardı budur 20 gün gidin adam akıllı her gün rutine bağlayın matematik çözün matematik çalışın ama matematik çalışmayı da tabi mantıklı bir şekilde çalışın. Düzenli ilerleyin. 21. gün çalışmadığın ders senin vicdan azabın olacaktır. Evet. Yaptık yazılıyı da anlattık artık. Yazılı çalışma hazırlığını da yalnız yazılı hazırlık çalışma sorularını da yaptık. Ne olduğunu bilmiyorum işte anladınız siz ne yaptığınızı biliyorsunuz. <gülüyor> evet gençler. 22. sorumuzu da çözdüğümüze göre bitirdik artık. Ve sınavlarınızda, yazılılarınızda başarılar diliyorum. Umarım yüksek notlar elde edersiniz. Umarım SML Hoca dinleyen arkadaşlarım e, sınavlarında fark yaratacaklardır. Diyelim ve artık noktalayalım. Arkadaşlarım benden bir isteğiniz arzun olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum, Hoşça kalın. sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın.